Karalardan oluşan bir dünya Her zaman efsane bu dünya Papi gibi değil savaş yok burada barış var Karalardan oluşan bir dünya Her zaman efsane bu dünya Papi gibi değil savaş yok burada barış var Yaratıcı maden macera speklerden istediğini seç Efsane divi, ye yeah, yeee yeah. PUBG gibi silah yok, kılıç var burada Araba yok ama elitra var Minecraft, Minecraft, let's go PUBG, PUBG Kiskişehrencileri, kişilik ve daha fazlası plan al hadi başla bu savaşa Yoksa öleceksin sen sen burada burada oyun çok efsane, mükemmel. Ye ye, savaş başlasın, savaş başlasın. İdimi, AVM mi yoksa diyelim silahını ses ve başla bu savaşa, başla bu savaşa, hadi hadi. Başla, başla, Minecraft gibi değil bu oyun, efsane, efsane. Kare kare, oyun ne olur, oyna, PUBG ve yaşa, Kuzi mi AVM mi yoksa diğerini silahını seçme başla bu savaşa başla bu savaşa hadi hadi başla başla çak gibi değil bu oyun efsane efsane kare oyun mu olur oyna PUBG ve yaşa zevk Knockout